Hırsız İşte geldik Yak gitsin şuraya Yakmayacağım Neden? İlk önce gidip şuna Konuşacağım Ondan sonra yapacağım Dikkat et la kendini. Tamam Esat abi Edeceğim Aver Lan manyak Bırak beni Ne istersen veririm Para mı istiyorsun? Herkes para istiyor da Hem beni öldürünce eline ne geçecek lan senin Alo cevap versene Ne mi istiyorum Senin canını. Sen Benim Troll arkadaşımdan öldürdüm Şimdi Şu şeye geç Yoksa senin kafana sıkalım Aferin Renzi Aferin İşte böyle sözümü dinledim Sana ne istediğimi çoktan söyledim Senin canını istiyorum oğlum Sen trolü öldürdün en yakın arkadaşımızı öldürdün oğlum bunun intikamını almayacağız mı sandın lan? Sen bizim yakın dostlarımızı öldürmeye çalıştın lan. Sen bizim yakın dostlarımızla aramızı bozmaya çalıştın Remzi'yi. Onları öldürmeye çalıştın lan. Tuları öldürdün ama. Ben de bunun intikamını alacağım tabii ki. Ben kimin biliyor musun? Ben hırsızım. Gittiğin yerde de, kardeşine, Ugeda'ya Diğer kötü düşmanlarıma benim kim olduğumu sor MÜKLAKA SOR Onlar sana benim kim olduğumu öğretecek olan anladın mı lan? Hariben kaçıyorum Hayır hayır yapma Yapma lan Veriyorum beyler hazır mısınız? Kardeşimizin intikamını alacağız. Hazır mısın Behzat abi? Hazırım lan. Behzat abi sen hazırsan ben 2 milyon hazırım lan. O zaman başlıyoruz. Birazdan bir Remzi babayım diye söyleyen kişinin ölümünü göreceksiniz. Mutlaka abayı kaçırmayın. Duduttun galiba απο <gülüyor> sefer ,Darts Ali babası her gitti. <gülüyor> Aha yüzü gördüğünü gördüğime göre rahmetli olacağım yüzde yüz. Emza abi, Emza abi, gel, gel, Emza abi, gel. Lemzi'yi gördük.